Bu duvar halısı 16. yüzyılda bir ya da birkaç flaman dokumacı tarafından dokunmuş. Dokumayı özel kılan dokumacıların çalıştıkları farklı ortamdı. Büyük ihtimalle Londra'da olduklarını düşünüyoruz. Flanders'te çalışan dokumacıların birçoğu dini baskı ve zulmün kurbanı olarak taşıyabildikleri her şeylerini alarak Flanders'e terk etmek zorunda kaldılar. Flanders'te çok büyük atölyelerde çalışırken yeni yurtlarında belki de sadece bir ya da iki dokuma tezgahıyla her şeye yeniden başlamak zorunda kaldılar. Londra'da yerel İngiliz halkının beğeneceğini umdukları eserleri dokumaya başladılar. Bu dokuma yaklaşık iki metre boyunda. Yün ve çok az ipek iplik kullanılarak dokunan eser basit ama sıcak bir köy manzarası içeriyor. Dokumacının çok becerikli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin evin etrafını saran çalılıklar, renklerin noktalar ve kesik çizgiler halinde kullanılmasıyla elde edilmiş. Ya da bitki örtüsüne ait bu inanılmaz detaylar, çalılıklar, yüksek otları, papatyalar. İngiliz folklöründe popüler ve kült bir figür olan yeşiller içindeki adam adeta bitki örtüsünün bir uzantısı gibi görünüyor. Hikayenin içinde bazı mizahi öğeler bulmak da mümkün. Mesela avcının silahını ateşlemesiyle huzuru bozulan bu balıkçının yüzündeki ve hareketlerindeki kızgınlık ifadesi. Sahne bilinen tasarım öğeleri kullanılarak oluşturulmuş. Avcılar, dönemin İngiliz işleme teknikleri ile, köşk, Kral Süleyman'ın tapınağından esinlenerek dokunmuş. Bu dokuma, 16. yüzyıl dokumalarından beklenenler için adeta bir antitez. Sahne bilinen bir sanatçıya ait değil. Dokumanın boyutları aynı döneme ait diğer eserlerin yanında oldukça küçük. Kullanılan malzemelerse çok mütevazı. Ancak yaratıcılarının hayat ve sosyal faktörlerin üzerlerinde yarattıkları koşulları kabullenerek bu muhteşem güzelliğe ve görkeme sahip sanat eserini ortaya çıkarmaları gerçekten de unutulmaması gereken bir ayrıntı.